Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanryas Gizemleri Koca Ayağı Beko Bion'da hoş geldiniz. Ee, Beko Bion'da geldik haritada ee, şu bölgede şöyle göstereyim Los Santos'un hemen e, güneybatısında yer alan bir yer. Montagomeri e, neydi ya ismi Angel Angel Pine'ın e, daha doğusunda e, şeyde Creek'sine doğusunda ki oraya yine daha sonra gideceğiz. Ee, çok ilginç bir yer, kripy bir yer. Haritanın hemen güneyinde kara görüyorsunuz zaten. Şu an işaretlediğim yer ee, zaten hemen haritadan şöyle bir bakarsanız şey benzediğini anlayacaksınız. Ee, bütün bölgenin koca bir ayağa benzediğini göreceksiniz ee, ve tam sınırlarda zaten şey hani doğuda ve güney doğuda denizle çevrili. Onun dışında bazı nehirler ve körfezler ve yollar aracılığı, aracılığıyla e, haritanın geri kalandan ayrılıyor. E, o ayrıldığı kısımda yani geriye kalan kısımda gerçekten kocam bayağı benziyor. İşte şurası e, ayağın arka kısmı topuk kısmı. E, şu kısım parmaklar. İşte 4-5 tane parmak var. Şey, şey var. E, böyle ilginç bir detay var. Yani çok tesadüfi olup bunun e, bir herhangi bir niyetle burada bırakılmadığını da söyleyebiliriz. Veya kendimizi kaptırıp inanabiliriz de ama şimdi biraz daha e, tarafsız gözle bakalım. Bir şeyle bakalım. E, burası çok ilginç bir yer. E, gördüğünüz gibi burada bir nehir gibi bir şey var ama nehrin suları farklı bir renkte. Böyle bir puslu bir renkte. Kirlenmiş gibi bir şey gibi. Nehrin bir kısmı zaten taşlarla falan e, ayrılmış durumda. E, ...okyanusun, denizin geri kalanından ve... ve şey gerçekten ilginç. Çok fazla böyle bir yer yok, yani bu, bu suyu bu, bu kadar göremezsiniz başka bir yerde. Nehri takip edersiniz de e, devamında küçük bir e, gölet göreceksiniz. Ben yine ettiğini yine burada. Yani, kendi kendimi e, konuşturdum gerçekten. Bu suyun kirli olduğu söyleniyor veya... ...başka şeylerin yaşandığı söyleniyor. Onu bilemeyeceğiz. Burada da küçük bir ee, göl var, en sonunda. Nehir sularının geldiği hoş. Coğrafya birazcık tuhaf. Yani denizden mi buraya su akıyor yoksa buradan mı denize akıyor? Onu bilemiyoruz. E, ama böyle bir yer var. E, burada hayalet arabaların çıktığı da söyleniyordu, bu gölün içinden veya başka canlıların da çıktığı söyleniyordu. Ama böyle bir e, durum yok gibi şu an. San en ayrık noktalarından birisi burası. Yani yollar falan geçiyor ama çevrede en yakın yer Los Santos. Denizin, Körfez'in diğer tarafında. Böyle kuzeye doğru baktığınızda kuzeyde çok yakında bir köy, bir yerleşim bir şey yok. böyle Tek tük evler var sağda solda. Batıda da aynı şekilde. Yani en yakın yere gitmek için başka bir bölge olan Shady Creek'si geçmeniz gerekiyor ki. Orası da yani aslında kendi içine bağlı söylentileri barındıran bir yer. Angel Pine ve Los Santos. En yakın yerler, onlardan azıcık uzak. Ee, böyle bir yer, bayağı izole bir yer, bayağı ayrık bir yer. Ee, medeniyetten, uygarlıktan, insanlardan. O yüzden oyuncuların burada bir şey e, görmüş olma düşüncesi veya yani bir şekilde bir şeylerle karşılaşabileceklerini düşünmeleri gayet doğal. Ee, ve Saraydakısın en büyük ormanlık e, alanı da içeriyor burası. Yani. Burada başlayan ormanlık alan buradan devam ediyor şeye kadar gidiyor şeyde Krixan geçiyor oradan Çilyat dağına bağlanıyor. O caman bir ormanlık alan ve yine oyuncuların bu kadar büyük ve geniş bir ormanlık alanda ee, şeyler görebileceklerini düşünmeleri ee, gayet doğal, ee, gayet ee, normal. Dediğim gibi burada hayalet arabaları falan görüldüğü söyleniyor ama buradaki en önemli olay tabii ki hayalet arabaların dışındaki onları da değineceğiz. Ee, Bigfoot. Koca ayak. Koca ayağın buralarda görüldüğü söyleniyor. Ee, modlar ya da sürü modlar da koca ayak yine buraya konuluyor. Bu bayağı şey olmuş bir şey hani bir konu. Okey böyle bir yaratık varsa demek ki buraya konuldu gibisinden. Tamam size sen bir sakin olur. Evet gördüğünüz gibi suyun bir tarafı olduğu gibi temiz. Normal. Çok doğal. Diğer tarafı ise taşlarla ayrıldıktan sonraki tarafı ise daha kirli. Daha şey. Acaba hani su buradan akıyor ve bu taşlar böyle yosunları kirleri onu bunu falan mı tutuyor? Böyle filtre görevi mi görüyor? Belki. Rockstar böyle bir tercih yapmış? denen böyle bir şey düşünmüşler? Orasını da bilemeyeceğiz. Şimdi Burada haritada görünmeyen bir ev var. Bu ev haritada görünmüyor. Ee, haritayı açtığımız zaman burada herhangi bir şey yok. Sadece yeşil gösteriyor. Bazen böyle gerçekten çok çok küçük detaylar oyun göstermiyor. Ama aslında bütün küçük evlileri de haritada az çok gösteriyor. Çok göstermemezlikle etmiyor oyun veya rockstar e, haritada. Ee, e, durum böyle oyuncu, oyuncular biraz e, şey oldu. Bir ilişkilendi bu. E, durma titiklendiler çünkü e, bir diğer yer sanırım haritada görünmemesiyle bilinen e, North Rock denilen bir yerde. Şuralarda bir yerde bir yerde e, yine haritada görünmeyen yok şuralarda bir yerde olması lazım. Burada bir tane kabin vardı haritada görünmeyen e, yine daha önce bahsetmiştik e, Panopticon kabinleri gibi e, ama Panopticon kabinlerin hepsini gösteriyor gördüğünüz gibi haritada gösteriyorlar. Buradaki kabini göstermiyorlardı. Yine o kabinler... Okey. Yine o kabinler de yine kanlı bir zemine sahip. En azından öyle olduğu düşünülüyor. Veya varsayılıyor. Ee, e, durumu öyle olunca Heart artık bir yer gösterilmeyince oyuncular bir tetikleniyor. Bir şüphelenmeye başlıyorlar. Acaba burada bir şey mi var? Bunu neden buraya koydular diye. Evet. Burada da bazı dönemde söylentiler var. Ee, Psycho denilen bir e, katile. Ev sahipliği, ev sahipliği yapıldığı söyleniyor. Tabii bu katilin başka yerlerde ortaya çıktığı da söyleniyor. Ee, çok öyle popüler e, büyük bir şey değil bu. Efsane değil, mit değil ama e, yine bölgeyi araştırınca söylentiler e, arasında bununla geçtiğini gördüm. E, şöyle bir olay var. E, başka bir yerde hiç görünmemiş aslında. <gülüyor> Hayır, teşekkürler. Ee, Psyko denilen katil oyun dosyalarında var, ama onun hiçbir yerinde görünmüyor. Görevlerde, e, işlerde, taslaklarda, mini görevlerde, yan görevlerde, mini oyunların hiçbirinde bu Psyko denilen e, şey yok. Karakter kişi yok. E, ama oyunun modellerine var, yani oyun dosyaları arasında var ve isminde direkt Psyko olarak geçiyor. Bu ilginç bir durum. Ee, ve oyuncular şeye bağlıyor bunu. Okey o zaman bu oyunun içinde bir yerde bekliyor herhalde. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Oyunun modelleri arasında, oyun dosyaları arasında, oyun dosyaları arasında, oyun dosyaları arasında köpek balıkları da var ama onu da ee, bir şekilde burada göremiyoruz. Daha, daha göremedik. Tek daha doğru olur. Sakallı bıyıklı bir tip. E, hep e, kızgın bir yüz ifadesi var. E, ve e, oyun dosyalarında çok... Çok saldırgan olarak geçiyor. Onu da şöyle açıklayayım. E, suçlu olarak belirtilen bir saldırganlık var. Bunun da üstünde. Yani artık çok ya aşırı saldırgan bir tip olarak e, belirtiliyor. E, o yüzden gördüğü gibi saldıracak çok büyük bir ihtimalle. Eğer ki rastlarsak. Ben şu an sadece bundan haberdar etmek için, böyle şeyleri aktarmak için sizlere söylüyorum. Ee, katilin kendisi olduğu söyleniyor. Çünkü sanrı her zaman bir katil söylenmesi vardır. Her yerde geçen, orada veya burada. Ee, çünkü oyunun biraz doğası da buna çok el veriyor. Ee, çok fazla katil olduğu söylenen karakter var. Çok farklı farklı katiller de var. Bu saykoda bu olasılıkların arasında. Diyorsunuz bu her zaman ne şey yapıyor. Katil söylenmesi her zaman yeryüzüne çıkıyor. Yakınlarda bir tüfek var. Buralarda bir yerde bir tüfek var. Ben biraz aradım ama bulamadım. Ama çok aramakla da şey yapmak istemedim. Zamanınızı çalmak istemedim. Bununla saldırıyor diyorlar falan. Aa motor mu gitti? Motorumuz gitti artık koşacağız. Buna saldırıyor diyorlar. Aynı zamanda bıçaklara saldırıyor diyorlar. Açıkçası çok da önemli değil. Ee, Ama böyle bir e, Söylenti var Ve bunu da sizlere aktarmak istedim Çünkü daha önce En azından bu küçük e, Psycho e, Delikudusu Delikudu demeyeyim iddiaları ne daha önce hiç konuşmamıştık Böyle böyle küçük küçük Yeni detayları da vermek istiyorum Yeni sezonumuzda Onun dışında Yani çok İhtimal vermesem de yine buralarda ayıların ve hayvanların falan gez gezdiği söyleniyor. Ee, bunun en büyük e, ipuçları olarak da veya izler olarak da bazı evlerde görülen hayvan resimlerini falan gösteriyor oyuncular. Ee, şu an sadece RTE'ye baktım böyle yapmak için. Ee, yani biliyorsunuz evlerde CJ'nin hırsızlık yapmak için girdiği evlerde veya kendi satın aldığı safe house'larda e, resimler bulunuyor duvarlarda. Bunların bir kısmında hayvan varmış. Ee, ve... Aman aman. Aman aman. Artık ne zaman bir uçak işi yapsa küçük bir figure oluyoruz. Ve bu hayvanların oyunda yer aldığı söyleniyor. Aha. Hayalet arabaların birisi. Bir diğeri de şurada olacak sanırım. Aynen bir diğeri de şurada. Bunlar e, kendi başına erkeli söyleniyor bu hayalet arabalarında. E, i̇yi o zaman, o konuya da geldim. Hayalet evet, arabaların kendi başına hareketli söylüyor, Bunu gösteren bir sürü e, resim var. E, video var. Görsel var. Ama aslında bu hayalet arabalar şöyle yukarı konuluyor. Yukarıdan ise e, aşağı bırakıldığı zaman yeni başlarına gidiyorlar. Tamamen fizik olayı yani. Ama tabii bu hayalet arabalar neden burada? Ormanın ortası neden bir sürü araba var? Az önce e, çevresinde ulaştığımız gölde de küçük bir e, ATV vardı. Eee... Senden bunlar burada da apayrı bir durum çünkü bunların tam de böyle. Ee, genelde Glendale ve Walton e, tarzında arabalar var bu bölgede, Beko Başka bölgelerde başka ters hayalet arabalar da var. Yani bunlar genel olarak artık hayalet araba diye geçiyor. Çünkü olda gibi burada bırakılmışlar hasarlı bir halde. Sürmek istesek sürebiliyoruz. Ve i̇çine girsek sürebiliyoruz. Bu herhangi bir e, sıkıntımız yok. Ama e, şey anlaşılmıyor. Neden bunlar burada? Kim zarar verdi bunlara? Bunlar nasıl hasar gördü? Bunların sürücülerine ne oldu? E, terk ettilerse neden yayan bir şekilde terk ettiler? Terk edebildilerse yani o da. E, ve bunlar yeni düzeltilemiyor. Bu arabaları alıp e, garaja falan götürseniz. Veya boyamacıya falan götürseniz. Arabalar yine düzelmeyecek. Bu halde kalacaklar. E, bunlar zaten ayrı Oyun dosyalarında da ayrı arabalar Olarak geçiyorlar Yani ayrı dosyaları var bunların Sağlam halleriyle e, Aynı arabalar değiller aslında i̇şte Böyle bir durum e, Burada e, Koca ayak olayı sorulduğunda Terry Donovan'a Terry Donovan e, Rockstar Games'in kurucularından birisi Houser kardeşleriyle birlikte Şöyle cevap vermiş. Tabii bunları yine baştan baştan söyledik de, bir tekrar ediyorum hepsine. Ee, ne olur ne olmaz, ormanda koca ayak yok, yani oyunda koca ayak yok. Ama ormanda kesinlikle bir şeyler var, demiş. Ee, bu nedir, ne değildir? Bunu tam kimse yüzde yüz bir şekilde kanıtlayıp herkesi ikna edebilmiş değil. ama e, herkesin kendince sunduğu ipuçları, kanıtlar var. E, videolarda, görsellerde e, bazen bunlar bunları kendileri daha sonra gelip açıklıyor ya aslında bu bir çalıymış da oyunun gece görüş şeyinde böyle görünmüş veya a bu aslında küçük bir glitchmiş, bagmış gibi gibi açıklamalar mevcut. Bir kısmında fake, e, hani bir kısmında belki küçük bir kısmında doğru olabilir, bilmiyoruz. Çünkü çok fazla artık e, sahte ipucuyla, kanıtla karşılaşınca en sonunda bu noktaya giriyoruz. Bu da bir Glendale mesela bu. Ben mi sürdüm? Yok bu burada. Bu da burada. E, yok bu başka bir şey. Başka bir araba evet. Gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü farklı araba. Ağaçların bir kısmı devrilmiş. Tabi bu kadar ağaçlık bir alanda ağaçların kesilmesi normal. Ama yanları şey düşünmüyor değiliz yani. Ee, acaba kesilmiş mi bunlar? Doğru düzgün bir şekilde kesilen ağaçlar mı bunlar? Baksanıza kökleri yerinden sökülmüş olmuş falan. Sanki böyle saf güçle, saf güçle uygulanmış gibi. Brute force uygulanmış gibi bu ağaçları. Yani öyle bu ormandaki varlık, wood creature'ı, ormandaki yaratığı herkes aradı ama ne olduğunda kim olduğunu bulamadığı. Herkes de farklı bir şey söylüyor tabii. Katil olabilir. Başka bir varlıktır bu. Başka bir şeydir diye. Ama daha kesin bir bilgi yok elimizde. Evet. Durumumuz az çok böyle. Ee, Beko Beyond'a baktık biraz. Ee, koca ayak söylentileri de burada bitmiş değil tabii. Ama başka videolarda devam edeceğiz artık onu araştırmaya eee şeyle clicks de yine araştırırız. Eee onun ayrı videosu olacak. E, Chiriatta Mount Chiliad için ayrı bir araştırma yaparız. Bölge bölge araştırıyoruz bunları. Ee, araştırmalar devam edecek. Ee, eğer sizin de benim araştırmamı istediğiniz konular varsa oyun içinde başka. Gerek San Andreas olur, gerek Vice City olur, GTA 3 olur, GTA 4'te olur. GTA 5'te olur. Ee, lütfen belirtin yorumlarda. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, like'larınız için, yorumlarınız için. Ee, açıklamalar kısmında e, yapıyor olduğumuz korku oyunumuzu, e, korku oyununu e, görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada neler var, neler yok, nasıl bir şey. Ee, bizim ekip olarak arkadaşlarla birlikte yaptığımız korku oyunu. Bu aralar her günde onun üzerine çalışıyoruz az çok. Ee, bayağı yoğunlaşıyor yani işler. Ee, korku hikayelerim oradan ulaşabilirsiniz. Onun yanında bilim korku hikayelerim de e, var. Orada absürt hikayelerim de var. Onlarda da bakabilirsiniz. Instagram ve Twitter sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Ee, Discord sunucumuzda da çeşitli muhabbetler yapabilirsiniz. Oradaki moderatörlerimize de buradan başlayan çok teşekkür ediyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, sonraki bölüme görüşmek üzere. Hayatlı Yüksek Çözünürlük'te huzurlu mutlu keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.